Arkadaşlarım selamlar ben İsmail hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz. 40 soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü konumuz ise Bu videonun konusu logaritma arkadaşlar Şimdi logaritma ile alakalı 40 tane soru çözeceğiz Mantığımız neydi? Bir şeyi 40 defa söylersen olur Demiştik arkadaşlar ve ciddi anlamda Logaritmanın en başından en sonuna kadar, en basit düzey sorusundan en zor düzeydeki sorusuna kadar bütün soru tiplerini sana göstereceğiz. Ve aklında kalan soru işaretlerini de dümdüz edeceğiz. Hani böyle bir ağacı toprağa ekersin, sonra ağaç büyür, dallanıp budaklanır ama ağacın şekli böyle bozuk olur. Böyle budanması gereken bazı dallarını budarsın. Ve ağaç daha iyi daha gür bir şekilde büyümeye devam eder ya İşte aynı bunu hedefliyoruz arkadaşlarım burada da Biz logaritma konusuyla alakalı şu ana kadar çoğumuzun eksiğinin kalmadığını biliyoruz Fakat o budanması gereken ağaçları budayacağız Dalları budayacağız ve daha sonrasında sevgili arkadaşlar Daha gür bir şekilde logaritma konusuna hakim olacaksınız amaç bu Bu videoyu izledikten sonra bu videodaki bütün soruları anladıktan sonra emin olabilirsin ki Logaritma hakkında artık soru işaretin kalmayacak kafanda ve sınavda da logaritmadan çıkan bütün soruları inşallah çözebileceksin. Amaç tamamen bu. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu beni çok mutlu edecektir. Sizden çok daha fazla bir şey istemiyorum. İsterken hafiften çekiniyorum açıkçası. Evet gençler hazırsanız geçelim dersimize. Evet ne dedik logaritma ilk soruyla şöyle başlayalım birinci sorumuz metin yayınları AYT soru kitabından aldığımız bir soru arkadaşlar şöyle sorumuza bakalım bu arada tekrar ediyorum abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın gençler evet şimdi sorumuza bakalım ilk sorumuza demiş ki bize bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle logaritma 5 tabanında 0.2 demiş ya bu 0.2 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki 2 bölü 10'dur yani 1 bölü 5'tir yani aslına bakarsanız 5 üzeri eksi 1'dir. Bundan kaynaklı da ben şu kısmı logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 1 biçiminde yazabilirim. Daha sonrasında bakın burası ln e üzeri e, e, e üzeri 2 olarak kalsın artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 3'ü de tabi doğal olarak 3 üzeri eksi 1 biçimde yazabiliriz. Eksi 1'i 2'yi ve eksi 1'i bu logaritmaların baş taraflarını atarsanız eksi logaritma 5 tabanında 5 kaldığını görürsünüz artı 2 çarpı ln e kaldığını görürsünüz ve eksi logaritma 3 tabanında 3 kaldığını görürsünüz gençler. Burada logaritma 5 beş tabanında 5'i biliyorsunuz 1'dir. ln E 1'dir ve logaritma 3 tabanında 3'te 1'dir. Bundan kaynaklı eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yapar. Artı 2 daha işlemimizin sonucu 0 olur sevgili arkadaşlar. Ve cevabımız da böylelikle B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz günün rahatlığıyla. Devam edelim ikinci soruyla. Yine metin yayınları ayete soru kitabından aldığımız bir sorudur kendileri. Bakın 4 çarpı logaritma 5 tabanında x'imiz var ve logaritma 5 tabanında 25'imiz var. Karşı tarafta logaritma 5 tabanında 27 bölü x. Öncelikle logaritma 5 tabanında 25 dediğimiz ifade aslına bakarsanız 25 5'in karesi olduğu için 2'ye eşittir arkadaşlar. Buradaki 4'te de 2'yi sadeleştirirseniz burada 2 kaldığını görürsünüz. Bu 2'yi de alıp buraya başa gönderebiliriz. Yani logaritma... 5 tabanında x karemiz kalmış oldu sol tarafta Şimdi gelelim sağ tarafa Sağ tarafa baktığımızda ise Logaritma 5 tabanında 27 bölü x'in oluştuğunu görüyoruz Her iki tarafın tabanlarına bakın İkisi de 5 O halde sevgili arkadaşlarım Ben diyorum ki buradaki x kare ile 27 bölü x'in birbirine eşit olması gerekir x kare eşittir 27 bölü x derseniz eğer x'e x'ler dışlar çarpımı yaptığınız takdirde x küpün ise 27'ye eşit olması gerektiğini ve buradan x'in 3 olması gerektiğini anlayabiliriz. Yani cevabımız c seçeneğinde verilmiş gençler. Üçüncü sorumuzda yine metin yayınları AYT soru kitabından aldığım bir sorudur. 0.25'i burada sevgili arkadaşlarım 25 bölü 100 ya da 1 bölü 4 ya da 2 üzeri eksi 2 biçiminde gösterebiliriz. Böylelikle... 2'nin 1 eksi logaritma 4 tabanında x'inci kuvveti 2 üzeri eksi 2'ye eşit olması gerektiğini de anlamış oluruz. Şimdi burada görüyorsunuz tabanlarımız bizim 2. O halde gençler demek ki neymiş? Şu üstler birbirine eşit olmak zorundaymış. Üsler birbirine eşit olacaklarsa eğer 1 eksi logaritma 4 tabanında x eşittir eksi 2 yazalım. Eksi logaritma 4 tabanında eksi sağ tarafa ve 2'yi de sol tarafa davet edersek eksi 2 sol tarafa artı 2 diye geçer. Yani 3 eşittir logaritma 4 tabanında x olmuş olur. Şimdi ben buradan x'i nasıl bulurum? Şu şekilde 4'ün kübü eşittir x diyebiliyorduk logaritmanın tanımından. Dolayısıyla x kaçmış arkadaşlar 4'ün küpü yani 64'müş bizden x istenmişti. Demek ki cevabımız D seçeneği olacakmış dedik. 4 sorumuz ln a ile ln b'nin toplamı aslında ln a artı Bymiş. Tabi bu soruya göre normal şartlar altında ln a ile ln b'yi toplarsanız bunların tabanları eşit olduğu için biliyorsunuz ki logaritmaların tabanları eşitse ve toplanıyorlarsa logaritmaların içleri çarpılır ve aynı tabanda yazılır. Yani arkadaşlarım ln a çarpı b'dir aslına bakarsanız şu kısım. Ama bu neye eşitmiş ln a artı b'ye eşitmiş. E buradan şunu anlayabiliyoruz biz artık. A kere B demek ki A artı B'ye eşitmiş. Yazalım. A çarpı B eşittir. A artı B dedik. Şimdi bu eşitlik elimizde dursun. Bu mutlaka sorunun bir kısmında işimize yarayacaktır arkadaşlar. Logaritma'dan logaritma, logaritma B'yi çıkardığımız zaman da 2 kalıyormuş. Bakın logaritmaların tabanları 10 ve çıkarılmışlar. Demek ki içleri bölünecek sevgili arkadaşlar. Yani logaritma hop açtım. A bölü B dedim. Eşittir diyorum 2. Şimdi bunun tabanının 10 olması gerektiğini biliyoruz. Logaritmanın tanımından 10'un ikinci kuvveti a bölü b'ye eşittir diyeceğiz. Yani a bölü b eşittir. 10'un ikinci kuvveti 100. E o halde buradan a eşittir 100 b de diyebiliriz. Peki yani şimdi buraya kadar eyvallah. Bir sıkıntımız yok. A gördüğüm yere 100b yazabilirim ben. Nerede? Bakın şurada bulduğum eşitlikte bunu yapalım hadi. 100b çarpı b eşittir. 100b artı b dedim sol taraf 100 çarpı b'nin karesi sağ tarafta 101 çarpı b yapar ve burada b'nin pozitif olması gerektiğini biliyorum çünkü logaritmanın içi b o halde ben buradaki b ile buradaki b'yi sadeleştiririm 100b eşittir 101 ise b sayısı 101 bölü 100'dür ki ben 101 bölü 100'ü nasıl yazabilirim arkadaşlarım 1,01 biçiminde yazabilirim Demek ki benim cevabım da bakın burada D seçeneğinde verilmiştir deriz. Beşinci sorumuz metin yayınları aYT e soru kitabından aldığım bir soru yine. Bakın bunun tabanı 10. E hocam bunun da tabanı 10. İki tane logaritma var. O halde bu tabanı 10 olanları görmezden gelip bunu şu şekilde yazabiliriz. Bakın 3 üzeri logaritma bunun içi kaçtı arkadaşlar 3. O zaman bunu taban olarak kabul ederim. Bunun içi de logaritma 3 olduğu için bunu da logaritmanın içi olarak kabul ederim. Yani logaritma 3 tabanında Logaritma 3 olmuş oldu. Daha sonrasında biliyorsunuz ki şöyle bir kural vardı logaritmada. Eğer ki A üzeri logaritma B tabanında C gibi bir ifade varsa elimde. Ben burada buradaki A ile buradaki C'yi yer değiştirebiliyordum. Yani C üzeri logaritma B tabanında A yazabiliyorum arkadaşlar. E madem öyle bakın bu taban bu da bunun üstündeki logaritmanın içi. O halde ben bunların yerlerini değiştirirsem. Logaritma 3 üzeri logaritma 3 tabanında 3 olmuş olur. e Şimdi logaritma 3 tabanında 3 kaçtı? Logaritmanın tabanı ve içi birbirine eşitse tabii ki 1'di arkadaşlar. E O halde burası 1 ise cevabımız logaritma 3 üzeri 1'den logaritma 3 olur. Bu da bize bakın C seçeneğinde zaten hala hazırda verilmiş. Evet 6. sorumuz. Logaritma 3 tabanında x artı 2 çarpı logaritma 9 tabanında y eşittir 3 olduğuna göre... X çarpı Y'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle logaritma 3 tabanında X'i yazdım. Artı bakın 2 çarpı logaritma 9'u 3'ün karesi biçimde yazacağım. Buraya da Y'yi yazdım eşittir 3 dedim. E şimdi gençler ben bu tabandaki 3'ün karesinin üssünü yani kareyi başa atabilirim. Bunun başına atabilirim. Nasıl atacağım? Ters çevirip yani 2'yi ters çevirirseniz 1 bölü 2 olur. Böylelikle logaritma 3 tabanında X artı. 2 bölü 2 yazdım bakın şu bölü 2'ye atıp logaritma yine 3 tabanında y yazdım eşittir 3. E Dikkat edin şuradaki 2 bölü 2'nin 1 olması gerektiğini anlıyoruz. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında y eşittir 3'müş. E şimdi ben buradan şu ikisinin tabanları eşit olduğu için bunları toplarken işlerini çarparım. Yani logaritma 3 tabanında X çarpı Y olur ki bize de zaten X çarpı Y ile alakalı bir durum sorulmuştu. Demek ki o halde ben 3'ün küpünün X çarpı Y'ye eşit olması gerektiğini anlarım. X çarpı Y eşittir 3'ün küpü ise 3'ün küpü de 27'dir arkadaşlar. Demek ki cevabımız B seçeneğinde verilmiş deriz. Evet ilk sayfamızın şöyle sol tarafını bitirdik. Umarım senin sayfanda da tüm sorular bu şekilde doğrudur. Geçelim 7. sorumuza bu arada pdf açıklama kısmından tabii ki indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. 7. sorumuza bir göz atalım bakalım bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi klasik konu anlatım sorusu ne demiştik en baş kazanımdan en kolay sorudan en sondaki kazanıma en zor soruya kadar bütün soru tipleri mevcut arkadaşlar bu 40 sorunun içerisinde. Ve logaritmayı 40 defa söylediğimiz zaman olacak arkadaşlar. Şimdi şu logaritmalı ifadeleri ters çevireceğim. Nasıl? Şu şekilde bakın. 2 çarpı bu 2 şuradaki 2. Bunu ters çevirirseniz logaritma 36 tabanında 3 yapacaktır. Artı 1 çarpı logaritma 36 tabanında 4 dediniz. Burada şuradaki 2'yi 3'ün kafasına gönderelim. Böylelikle logaritma 36 tabanında 3'ün karesinden 9 elde ederiz. Artı bu bir zaten bir hükmü yok çarpma işleminde. Logaritma 36 tabanında 4 olmuş oldu burası eşittir diyorum. Şimdi logaritmaların tabanları eşit ve toplanıyorlar. O halde içleri yani 9 ve 4 çarpılıp aynı logaritma tabanında yazılır. Logaritma 36 tabanında 4 kere 9 36 yaptığı için 36 tabanında 36'dır ve bu da bize kaçı verir? 1'i verir çünkü logaritmanın tabanıyla içi birbirine eşitse cevap 1 olur diyebiliriz. Devam edelim 8. soruyla. Logaritma 5 tabanında 2 x'miş. Logaritma 20 tabanında 10 ifadesinin x cinsinden değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi 5'i ve 2'yi kullanaraktan 10 ve 20'ler elde edeceğiz. Bunu nasıl yaparız? Şu şekilde bakın. Logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 5. Bu bize neyi verir? Logaritma 5 tabanında 10'u verir arkadaşlar. Ekstradan. Logaritma 5 tabanında 2 artı Logaritma 5 tabanında 2 artı Logaritma 5 tabanında 5 derseniz Bu da bize 2 çarpı 2 çarpı 5'ten Logaritma 5 tabanında 20'yi verir Şimdi Şunu şuna oranlarsanız İkisinin de tabanı 5 olduğu için Aslında bu logaritma bakın 20 tabanında Onun ta kendisidir ki bize de zaten bu sorulmuştu e şimdi o halde ben şöyle diyeyim. Bunu buna oranladık ya demek ki bu bunun buna oranıymış aslına bakarsanız. Hocam şurası kaçtı? Hocam x'ti. Burası kaç? 5 tabanında 5. 1. E şurası nedir o zaman? 2x'tir. Bak burası da 1. Demek ki bizim cevabımız neymiş arkadaşlarım? Şuraya yazalım. x artı 1 bölü 2x artı 1'miş ki bu da bize bakın a seçeneğinde zaten hala hazırda verilmiş. 8. sorumuzu da çözdüğümüze göre geçtik 9'a. 3 tabanında 8 artı 3 tabanında x 2 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi ikisinin de 3 tabanında olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. O halde biz bunları toplamalıyız. Logaritma 3 tabanında tabi ki işte toplarken işlerini çarpıyoruz. x artı 8'de x'i çarparsanız x kare artı 8x yapar. Bu da kaçmış gençler? 2. Burada da logaritmanın tanımını uyguluyorsunuz. 3'ün karesi eşittir logaritmanın içi. Yani x kare artı 8x eşittir 3'ün karesinden 9'muş. 9'u sol tarafa davet edelim. x kare artı 8x eksi 9 eşittir 0 dediniz. Şimdi ise burada x'e x diye ayırdık. Burayı da artı 9'a eksi 1 diye ayırdınız ki çarpımları eksi 9 yapar. Toplamları 8 yapar. Buradan da x eşittir eksi 9 veya x eşittir 1 gelir. x sorulmuştu. Eksi 9 şıklarda yok bile zaten cevap 1. Peki 9 da şıklarda olmuş olsaydı ki bence olmazdı ama ya olsaydı eksi 9'u elemek zorunda kalırdık. Çünkü logaritmaların içleri daima ama daima pozitif olmalı. E, bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım 9'u alamayız diyecektik. Doğru cevabımız yine 1 olurdu. 10. soru 3-4-5 yayınları ayete soru bankasından geliyor. 9 üzeri x denilmiş bakın. 9 üzeri x'i 3 üzeri x'in karesi biçimde yazabilirim. Şimdi ikinci dereceden bir denkleme benzeteceğim ben bunu. Daha sonrasına eksi diyorum. 3 üzeri x artı 1'i. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 biçiminde yazarım. Artı bir de ikimiz var. Eşittir 0 dedim. Şimdi arkadaşlar. Burada 3 üzeri x'in karesinin olduğunu görüyoruz. Eksi 3 tane 3 üzeri x dedim. Artı bir de ikimiz var. Eşittir 0. Arkadaşlar bakın. Artık ikinci dereceden denkleme benzedi bu. Çünkü şunun karesi var kendisi var ve burada da bir sabit terim var. Ben burayı 3 üzeri x'e 3 üzeri x diye açarım. Çarpımları 3 üzeri x'in karesi olur. Burayı da eksi 2 ve eksi 1 diye açarım. Çarpımları 2 yapar. Toplamları eksi 3'ü verir. O halde 3 üzeri x 3 üzeri x ya 2'dir derim ya da 3 üzeri x eşittir hop 1'dir derim. 3 üzeri x 1 ise x zaten 0'dır. Kolay olanı başta yaptık. 3 üzeri x 2 ise de logaritma 3 tabanında 2 eşittir x'dir. Bunu nasıl böyle yazabildik? Çünkü 3 üzeri x'in 2'ye eşit olması gerektiğini biliyorum. Bundan kaynaklı x'in alabileceği değerler bir 0'mış bir de logaritma 3 tabanında da 2'ymiş. İşte bunların toplamı sorulmuş. Zaten 0'ın toplama işlemine göre etkisiz eleman olduğunu biliyorsunuz. Demek ki cevabımız logaritma 3 tabanında 2 olacakmış. Bu da bize bakın c seçeneğinde zaten verilmiş. 11. sorumuz da 3-4-5 yayınlarından AYT Soru Bankası'ndan logaritma 20'nin 10 tabanında 20'nin x olduğu bilgisi var. Logaritma 25 ifadesinin x cinsinden değeri hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyelim bu logaritma 20'yi sevgili arkadaşlar ben logaritma 2 artı logaritma 10 biçimde yazabilirim ki bu da x'miş. Burada logaritma 10 dediğimiz ifade birin ta kendisidir. Logaritma 2 de elimizde kalmış olur. Biri karşıya gönderir, gönderirseniz logaritma 2 aslına bakarsanız x8'i 1'miş. Şimdi bu cepte. Tamam bu kalsın cebimizde. Logaritma 2'yi bulduk. Ne işimize yarar? Birazdan bakacağız. Öncelikle arkadaşlar logaritma 20'nin üzerine logaritma 25'i ve daha sonrasında bir de logaritma 2'yi eklerseniz bakın ne gelir. 20 ile 25'i çarptığımız 500. 500'de 2'yi çarptığınız 1000 geldi. Yani logaritma 1000 oldu. Logaritma 1000 onun küpü olduğu için bakın burası 3'tür. Bu bir cepte. Daha sonrasında şu kısma ne demiştik? Soru bize vermişti x. Logaritma 2 neydi? x ekisi 1'di. Bizden ne isteniyordu? İşte şu. E tamam her şeyi x cinsinden bulabildiysek artık soru işaretini de bulabiliriz. X'de x x eksi 1'i topladığınız 2x eksi 1 karşıya bir gönderiyorsunuz bunu soru işareti dediğimiz şey yani logaritma 25 eşittir 3 diyorum eksi 2x eksi 1 karşıya gönderdiğimiz için eksi oldu bu da logaritma 25'i çözdürür bize 3 eksi eksi 1'den artı 1 4 eksi 2x yapar arkadaşlar bakın o da nerede verilmiş 4 eksi 2x hemen e şıkkında görüyorsunuz zaten 12. sorumuz bu sayfamızın son sorusu ki bir sayfaya 12 soru da muhteşem bir mühendislik. Logaritma x tabanında y eşittir 1 bölü 3'müş. Olduğuna göre log ln y artı ln x bölü ln y eksi ln x ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapılabilir. Bu 1 bölü 3 hoşuma gitmiyor. Bunu ters çevirirsem eğer yani 3 yaparsam dolayısıyla bunu da ters çevirmem gerekiyor. Ben bunu şu şekilde ters çeviririm. İşte bu şekilde logaritma y tabanında x yazar Tamam e Şimdi buradan da Y'nin küpünün X'e eşit olması gerektiğini anlarım Yani x eşittir Y'nin küpüymüş ve artık x gördüğüm yeri de Y küp yazabilirim Nerede? Burada Elen y artı Elen y küp bölü Daha sonrasında Elen y eksi Elen y küp yazdık Şimdi gençler Şuradaki 3'leri başa atarsanız eln y artı üç tane -Y -Y 3 tane len y bölü ln y eksi 3 tane ln y yaptığını görürsünüz Buradan da burası 4 eln y olur Alt kısımda eksi- 2 çarpı len y olur ve elen y'ler çarpım durumda olduğu için bunlar giderse eğer 4 bölü 2'ten doğru cevabımızda 2 olmak zorunda olur Evet şöyle ilk sayfamıza uzaktan bir bakalım arkadaşlar. Valla hem sorular zaten on iki tane soru vardı üstlerine de çözümler ekleyince böyle karınca doğası gibi bir şey oldu ee, güzel oldu ben böyle dolu dolu sayfaları seviyorum açıkçası ki bence sen de seviyorsun zaten soru bankasında denemede özellikle denemelerde falan böyle bir sayfayı böyle görsen var ya yemin ediyorum coşturursun diğer sayfaları da daha fazla çözme isteği uyanır. Dolayısıyla arkadaşlar inşallah bütün sayfalarımız bu şekilde dolu dolu olur. Ve tabii ki o dolu dolu olması da inşallah seni yanlışa götürmez. Doğru cevaplarla dolu doludur inşallah. Şimdi 13. soru benim kitaptan. S.M.L. Hoca AYT video ders kitabından arkadaşlar. Bu arada e, hani benim kitapta limit, süreklilik, türev ve integral konuları da var. E, tabii bu konular kaldırdıktan sonra bu senelik bir kıymeti kalmadı artık bu konuların. Fakat... Diğer konular için tekrar yapmak isterseniz Bence muhteşem bir fırsat Kitabı alabilirsiniz arkadaşlarım Zaten Hani trend yolda Hepsi burada da kitap seçte Bütün yerde kitap fonide Her yerde arkadaşlarım zaten satış linki mevcut Bu kitabı alıp Hızlı bir tekrar yap yapmak açısından Zaten ben çok hızlı konuşan Bir insanda değilim Hızlı ders anlatan bir hoca da değilim Dilerseniz youtube'dan açıp Kitabı önümüze koyup en azından limit sürekliliğe kadar olan kısım için konuşuyorum. Videoları çarpı 1.5x veya 1.75x 2x gibi modlara getirip sevgili arkadaşlar bu şekilde kitabı hızlı bir şekilde bitirirseniz ciddi anlamda sizlere net artışı sağlayacağını söyleyebilirim. Bakın çok ciddiyim. Ee, o kitabı sevgili arkadaşlarım bitirin yani en azından nereye kadar sınavda olan konulara kadar trigonometri örnek veriyorum. Trigonometriye kadar, limit süreklilik, türe, limit süreklilik, türev ve integral haricinde kalan kısımları bitirin. Vallahi billahi full çekersiniz. Yani o kadar da iddialı. Çünkü arkadaşlar tam olarak sınav sınavı düşünerekten yazmıştım kitabı. Tabi ee, tabii keşke depremler olmasaydı. Ee, ama depremden kaynaklı biliyorsunuz müfredatta değişiklik değişikliklere gidildi. Bundan kaynaklı arkadaşlar Alıp çözerseniz kitabı hani ya bu kitapta da sınavda çıkmayacak konular var demeyin. Çünkü hani ee, tamam sınavda yani nasıl diyeyim kitabın %40'ı şu an kullanın, kullanmayacaksınız. Ama kitabı alıp adam akıllı biçimde ee, bitirirseniz verdiğiniz paraya da değer. Sonuna kadar değer ya. Yani düşünürsen hani biri size dese ki tabii kitap 10 bin lira değil ama birisi dese ki 10 bin lira ver. AYT matematik full olsun. Ya ben 20.000 lira veririm ya. Yani kredi çeker veririm yani en basitinden, değil mi? Ama arkadaşlar hani çok basit. Kitabı alın. Çarpı 1,5x de 2x'te videoları izleyin gençler. Tamam? Bak, bak ben size bunu söylüyorum. Full çekersiniz. O kadar da iddialı. Tamam? Şimdi benim AYT video ders kitabımdan bir logaritma sorusu. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor 10. soruda. Şimdi sıralama sorusu bu sıralama sorularını nasıl yapacağız? Öncelikle bu ABC'yi iki tane tam sayı arasına sıkıştıracağız arkadaşlar. Bunu nasıl sıkışır? Şimdi logaritma 3 tabanında 83'ümüz var bizim. Bu logaritma 3 tabanında 83, logaritma 3 tabanında 81 ile logaritma 3 tabanında 243 arasındadır. Yani arkadaşlar şurası 81, 3'ün 4. kuvveti olduğu için burası 4'tür. Bu da 243 ile 3'ün 5. kuvveti olduğu için burası da 5'tir. Yani bu A sayısı logaritma 3 tabanında 83, 4 ile 5 arasında bir sayıymış. O zaman ben buna 4 küsür bir sayı diyebilirim. Logaritma 4 tabanında 252. Şimdi logaritma 4 tabanında 252 de sıkıştırmayalım da şöyle diyelim. Logaritma 4 tabanında 256'dan küçüktür biliyorsunuz. Ki da dördün dördüncü kuvvetidir. Yani demek ki 4'ten biraz daha küçük bir sayı. Burası 4 olduğu için 4'ten biraz daha küçük bir sayı olduğu için 3 küsurat bir sayıdır. E bir de diğerine bakalım. Logaritma 5 tabanında 110. Bu da arkadaşlarım logaritma 5 tabanında 110 dediğimiz sayı da logaritma 5 tabanında 125'ten küçüktür. Ki burası 3'tür Demek ki 3'ten küçükse burası da 2 küsurat bir sayıdır. Artık sıralama belli. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. A büyük B büyük C diyebiliriz. Bu da bize D seçeneğini gösterir. 14. soru. ln x artı 3'ün ln 2'ye oranı logaritma 8 tabanında 64. Ki logaritma 8 tabanında 64 demek sevgili arkadaşlar 2'nin ta kendisidir. Çünkü 64 8'in ikinci kuvvetidir. Şimdi şu kısmı da ikisinin de tabanı E görüyorsunuz. Euler sayısı. E, tabanı 2, içini x artı 3 olarak yazabiliriz. Yani logaritma 2 tabanında x artı 3 diye yazabiliriz. Ki bu da bize 2'yi veriyormuş. Sağ taraf 2'nin ta kendisiydi. O halde 2'nin karesi eşittir x artı 3 dersiniz. Böylelikle x artı 3 eşittir 2'nin karesinden 4'ü verir bize. X de buradan 1'in ta kendisi olur. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş. 15. soru. Yine benim kitaptan. Uygun tanım aralığında. Bu fonksiyonun ters fonksiyonu olan f üzeri eksi 1x hangisidir diye sorulmuş ki burada bu tarz sorularda ne yapmanız gerektiğini ben size 958.672.123 kere söyledim. Ama yine söylüyorum hiç yorulmaca yok 124. defa da söyleriz. Şimdi bakın bu tarz ifadelerde eğer fonksiyonumuz içinde bir tanecik x değeri varsa tek bir yerde x değeri varsa tersini alırken kafa karışıklığına mahal vermemek adına ki kafanız çok yüksek ihtimalle karışıyor bu tarz sorularda. Benim yöntemi deneyin. Şu şekilde yapıyoruz. Bir. Önce x'e uygulanan işlemleri adım adım sıkılmadan böyle numaralı numaralı yazıyorsunuz. Bir. Ne yapılmış x'e? Önce karesi alınmış. Yazdınız. Karesini aldık. İki. Sonra üç çıkarmış bakın. Üç çıkardık. Sonra üçüncü işlem. 2 tabanında iki tabanında Logaritma alınmış Daha sonrasında 4 3 ile çarpılmış 3 ile çarp dedim Ve 5. işlem olarak da son olarak da 2 eklenmiş arkadaşlar Şimdi biz ne yapıyoruz Tersten başlıyoruz başa doğru gidiyoruz Ve sevgili arkadaşlarım Bütün işlemlerinde Anti işlemlerini yapıyoruz Yani 2 ekle demişti ya Ben 2 çıkaracağım 3 ile çarp demişti Ben 3'e böleceğim İki tabanında logaritmasını al demişti. Ben iki tabanında bu sayının üssünü almış olacağım. Yani ikinin kuvveti olarak bu sayıyı yazacağım. Üç çıkar demişti. Ben üç ekleyeceğim ve karesini al demişti. Ben kare kökünü alacağım. İşte benim fonksiyonumun tersi budur diyeceğim sevgili arkadaşlar. Burada şıklarda bulup işaretleyeceğiz. X eksi iki bölü üç artı üçte bakın e seçeneğinde zaten mevcut sevgili arkadaşlar. Ne kadar kolay, ne kadar kullanışlı ve ne kadar basit ee, bu şekilde alırsanız. Gayet hata yapmadan, hata yapma lüksünü sıfıra indirerek e, ters fonksiyonları bulabilirsiniz. 16. sorumuz bu sütunun son sorusu artık. Bir pasta düşünün arkadaşlar. Bu pasta eşit hacimli 8 tane dilime ayrıldığında her dilim logaritma 6 tabanında x oluyorsa 8 dilime ayrıldığında her dilim bu oluyorsa demek ki benim pastamın hacmi 8 çarpı logaritma 6 tabanında de ta kendisidir. Bu pastanın kendisi. Pastanın kendisi olduğunu dile getirebilmek için de şöyle boyayalım ki aklımızda bu şekilde kalsın. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradan siyahı seçelim biraz da siyahla yazalım. Evet eşit hacimli 12 dilime ayrıldığında her dilim bu sefer bu kadar oluyor. E şimdi o zaman 12 çarpı logaritma 6 tabanında x bölü 36 derseniz işte bu da pastanın kendisi. O zaman bunlar birbirine eşit olmak zorundalardır. Hatta ve hatta. Burayı 4'e bölün 2 gelsin. Burayı da 4'e bölün 3 gelsin arkadaşlar. Daha sonrasında 2 çarpı logaritma 6 tabanında x dediniz eşittir. Bakın 3 çarpı parantez içinde yazacağım. Sebep. Şuradaki x bölü 36 var ya bu benim hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmediği için de ben bunu ayrı ayrı logaritmalar halinde logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında 36 diye yazacağım. Şimdi bak bu işlemi bir satır daha ekleyelim. 2 çarpı logaritma 6 tabanında x, 3'ü içeri dağıtıyorum. 3 çarpı logaritma 6 tabanında x, eksi dedim orada durdum. Sebep? Çünkü logaritma 6 tabanında 36 dediğimiz şey 2'nin ta kendisidir. Çünkü 36, 6'nın karesidir. O halde ben 3 ile aslına bakarsanız 2'yi çarpacağım ve buraya eksi 6 yazacağım. 6'yı sol tarafa, 2 çarpı 6 tabanında logaritma x'i de sağ tarafa davet edelim. Böylelikle 6 eşittir logaritma altı tabanında x kalır elimizde çünkü bu sağ tarafa geçerse eksiği geçer. Ve buradan da 6 üzeri 6'nın x olması gerektiğini anlayabiliriz ama buna lüzum yok bu soruda. Biz logaritma altı tabanında x'in 6 olması gerektiğini anladıysak yeterli. Sebep çünkü bize pastanın yarısının hacmi sorulmuş. Pastanın tamamının hacmi işte buradaydı. 8 çarpı logaritma 6 tabanında x'ti. Pastanın yarısı ne kadardır o zaman? 2'ye bölersiniz. 8 değil burası 4 olur. Ve gençler logaritma 6 tabanında x'in 6 olduğunu bildiğimiz için bakın burası 6'ymış. O halde ben buraya 4 çarpı 6 dersem pastanın yarısının hacmi 24 olur. Cevap B seçeneğinde verilmiş deriz. Evet bu bu soru 16. soru. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun yandan yemişi olarak hayal edebilirsiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum 17. sorumla. 17. soruda yine geçmiş yıllarda ÖSYM'nin AYT sınavlarında sorduğu sorulardan bir tanesinin benzeri. Bir bilgi var A tam sayısı B tam sayısını tam bölüyor demek A böler B ile gösterilir ve A böler B biçimde okunur. Tabi ben nasıl okunduğunu bildiğim için... Ee, okunuşunu da önce söylemiş oldum x sayısı birden büyük bir doğal sayı olmak üzere x 128'i bölüyormuş Şimdi birden büyük olup da 128'i tam bölen x'leri yazabilirim ben böylelikle x kümesi ortaya çıkmış olur 1 olmayacak 2 böler arkadaşlar 128 2'nin 7. kuvveti olduğu için 2'nin kuvvetleri böler diyeceğiz yani 4 8 16 32 64 ve 128 yazabilirim arkadaşlar İkisinin alabileceği değerler bunlar. E sonra aynı zamanda bu bir tam sayı değilmiş. Şimdi ln 256 bölü ln x'i ikisi, ikisinin de tabanı e olduğu için ben ln değil artık logaritma logaritma x tabanı da 256 biçimde yazarım. Ve bunun bir tam sayı olmadığını söylerim. Bu bir tam sayı nasıl olmaz? Şu şekilde olmaz. Gidersiniz şunları buraya yazarsınız. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde 256 dediğimiz sayı şöyle diyelim logaritma x tabanında 2 üzeri 8 olduğundan 8'i başa gönderirseniz 8 bölü 8 diyelim hiç bölüsüne uğraşmayalım logaritma x tabanında 2 diyelim bunun bir tam sayı olmaması gerekiyor. Şimdi tabi doğal olarak tabanın bir kuvveti varsa onu başa ters çevirip attığınız için bunun kuvveti yani x'i bir kuvvetli halde yazdığımız takdirde ve başa gönderdiğimiz takdirde 8'i tam bölmemesi gerekiyor. Mesela 2 üzeri 1. Bunun 1'i 8'i tam böler. Bu 2 üzeri 2'dir. 2 tam böler. 2 üzeri 3'tür bölmez bak. 2 üzeri 4 8 4'e tam bölünür. 2 üzeri 32 ya pardon 32 2 üzeri 5'tir. 8 5'e bölünmez bu da olur. 64 2 üzeri 6'dır. 8 6'ya tam bölünmez bu da olur. 128 2 üzeri ee, 7'dir ve yine tam bölünmez. O halde sevgili arkadaşlarım işte tam bölünmeyenler bunlarmış. Ve biz de artık diyeceğiz ki bunların toplamı istenmiş bizden. Hadi toplayalım. 8 32 topladınız 40. 40'a 64 eklediniz 104. 104'e 128 eklediniz 232'nin ta kendisi geldi. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet 18. soru yine SML Hoca AYT video ders kitabından yine benim kitaptan bir soru kullanışlı hemen hızlıca çözülebilecek ama bir şeyleri görmeniz gereken bir soru şimdi e üzeri ln 3 dediğimiz şey şudur e üzeri ln 3 bakın e ile 3'ün yerini değiştirebilirsiniz yani 3 üzeri ln e ln e de 1 olduğundan burası 3'müş bakın burası 3 o zaman burası da 2 3 ile 2'yi topladınız 5 5'in karesi 25 25 eşittir ln x bölü 2 2'yi buraya attınız 50 eşittir ln x dediniz bunun tabanı E olduğu için E üzeri 50 eşittir X diyebiliriz. Yani X neymiş arkadaşlarım? E üzeri 50'ymiş. Bizden X isteniyordu. O halde cevabımız E seçeneği de verilmiş deriz. 19. soru. Metin yayınları aYT soru kitabından aldığımız bir soru. Bu arada yayın evlerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani Gökhan Hoca olsun, Mehmet Kırlak Hoca olsun ciddi anlamda bu soru havuzlarını bizlere açtığı için çok teşekkür ediyoruz. 3-4-5 yayınlarına, metin yayınlarına çünkü hani bu gerçekten çok büyük bir fedakarlık aslına bakarsanız çok basit bir şeymiş gibi duruyor bizim sorularımızı pdf içerisinde kullanabilirsiniz demek yani hani çok basit bir şeymiş gibi duruyor ama hani o soruların her birinde bir emek var sonuçta ben kitabımın kendi yazdığım kitabımın sonuç şöyle düşünüyorum mesela AYT kitabı için 3 ay gecemi gündüzüme kadar uğraştım ama hani bir yerlerde pdf'nin falan yayınlanmasını ister miyim? Tabii ki istemem çünkü bir emek var ortada o emeğin karşılığını bir şekilde alabilmemiz gerekiyor. Ee, yani en azından yazarlar için bu böyle olması gerekiyor. Ama hani ne siz o kadar uğraşmışsınız ve kitabı satışa sunmuşsunuz ve çok cüzi miktarlara satmak için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız ki ayeti kitabını biliyorsunuz hani Kitabı Kitap normalde 300 sayfaydı ben 200 sayfaya indirebilmek için sorulardan feragat etmeden, konu anlatımlarından feragat etmeden o kitabı o şekilde dizayn ettim ve dip dibe oldu. Bütün kitabı tek tek çözdüm ve çözüm alanı öğrenciye yeter mi diye 40 defa düşünerekten yaptım bunu. Ve ciddi anlamda 3 ay gecemi gündüzüme kattım. Yani çocuğumla ilgilenmedim. O zamanlar yazarken mesela Zeynep 4-5 aylıkta ilgilenemedim arkadaşlar ama bunu yaptım. Ee, şimdi kitabı satışa sunduk ama bir yerlerde pdf var ve birileri bunun fotokopisini çoğaltıyor. Çok üzülürdüm. Ama dediğim gibi metin yayınları ve 3-4-5 yayınları teşekkürler, te tekrardan teşekkür ederiz onlara. Ciddi anlamda bize hani soruların renkli formatlarında hocam hiç sıkıntı değil. Siyah-beyaz falan olmasın. Kaliteli olsun ki görüyorsunuz pdf'lerde sorular ne kadar kaliteli. Ee, öğrenciler istedikleri gibi çıktılarını alabilirler, indirebilirler diye çok ama çok... Fedakarlıkta bulundular. Tekrardan onlara sonsuz teşekkürler. Aşağıdaki sayı doğrusunda logaritma 3 ve logaritma 48 değerleri kırmızı noktalar ile işaretlenip bu noktaların arasını 4 eşit parçaya ayıran mavi noktalar şekildeki gibi de işaretlenmiş arkadaşlar. Daha sonra mavi noktalara karşılık gelen sayılar sırasıyla logaritma A, logaritma B ve logaritma C olarak belirlenmiş. B artı C bölü A kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle. Ben bu ikisi arasındaki mesafeyi bulurum. Logaritma 48 ile logaritma 3 arasındaki mesafeyi bulacağım. Bunu nasıl bulurum? Çıkarırım. Logaritma 48'den logaritma 3'ü çıkarırım. Logaritmalar çıkarılıyorsa tabanlar aynı iken içleri bölünür. Yani logaritma 48'i 3'e böldüğünüz ne geldi? 16 geldi. Daha sonrasında da bu şu arası bakın logaritma 16'ymış. Burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4 parça var. O zaman ben bunu 4'e bölerim. Yani logaritma 16'yı 4'e bölmem gerekiyor. Nasıl böleceğim logaritmalı ifadeyi? Direkt bölemem. Şöyle yapabilirim ama. Ben bunu logaritma 2 üzeri 4 biçimde yazarım. Bu 4'ü de başa gönderirim. 4 çarpı logaritma 2 bölü 4'ten 4'ler bir, bir götürür ve logaritma 2 kalır önünde. Yani arkadaşlar hemen şurayı silelim ve diyelim ki işte şurası logaritma 2'ymiş. E burası da logaritma 2. Bu da logaritma 2. Bu da logaritma 2. şimdi Logaritma 3'ün üzerine logaritma 2 eklerseniz logaritma 6 olur. İçleri çarpılır. Bunun üzerine logaritma 2 eklerseniz burası logaritma 12 olur. Bunun üzerine eklerseniz logaritma 24 olur. Hatta bunun üzerine dekleyince logaritma 48'i buluyorsunuz. İşte bizden istenen de B artı C bölü A. Bakın B 12'dir. C 24'tür 12 ile 24'ü topladığınız 36. A da 6'dır. Bunu da 6'ya böldünüz, 36'ı 6'ya bölerseniz doğru cevabın C olması gerektiğini görebilirsiniz. Evet, gençler bu sayfamızda bitirdik. Şu an iki sayfa çözümünü yaptık. Arkalı önlü çıkaranlar için şu an bir yaprak bitti ee, ve yaklaşık da bakalım 36 dakikadır falan da videodayız arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsındır. Umarım eğlenceli geçiyordur. Çünkü daha şu an 19. sorudayız yani bir soruyu çözdükten sonra bu videoyu ancak yaralamış olacağız. Umarım sıkılmamışsındır ki sıkıldığını zannetmiyorum. Tamam 20. soru yine Metin Yayınları Ayet'e soru kitabından geliyor. Ali ve Veli'den her biri aşağıdaki ifadede kutu içinde kendi okul numarasını yazıp oluşan işlemi sonuçlandırıyor. Logaritma 2 artı bir şey. Şimdi Veli'nin okul numarası Ali'nin okul numarasından 90 fazla. Şimdi Veli'nin okul numarasına ben x artı 90 dersem Ali'nin okul numarası da x olur arkadaşlar. Veli'nin bulduğu sonuç Ali'nin bulduğu sonuçtan sadece 1 fazla. Şimdi ben x artı 90'ı buraya yazacağım. Logaritma 2 artı x artı 90 derseniz x artı 92 gelir. Ötekini yazarsanız yani x'i yazarsanız Ali'nin bulduğu cevap da x artı 2 olur. Ve sevgili arkadaşlar şu bakın şu şundan sadece ama sadece 1 fazlaymış. Yani o zaman ben buna 1 eklersem bunlar birbirine eşit olmak zorunda olur. Şimdi logaritma x artı 92 diyorum. Eşittir. Şu 1'i ben logaritma 10 yazarım. Logaritma 11'dir biliyorsunuz. Tabanları da eşit oldukları için içlerini çarparım. Yani logaritma 10x artı 20 yazarım. Ve böylelikle artık tabanların her biri birbirine eşit olduğu için x artı 92, 10x artı 27 eşittir deriz. Hemen yazalım. x artı 92 Eşittir 10x artı 20 dedik. 2'yi sağ tarafa aldım 9x. 20'yi sol tarafa aldım 72. 9x 72 ise x kaçtır? 8'dir. Bizden Ali ve Veli'nin okul numaraları toplamı istenmişti. Ali'nin okul numarası 8. Veli'nin okul numarası 98'dir. İkisinin toplamı da bize 106'yı verir. Yani cevabımız C seçeneği olur. Ve böylelikle videomuzun yarısına geldik. Bir şeyi 40 defa söyleyecektik. Şu an 20 defa söyledik ki bence bu 20 defa bile sana inanılmaz derecede şeyler kattı. Ama biz bu şeyi 40 defa söyleyeceğiz ve olayı tamamen kökten kapatacağız arkadaşlar. Devam edelim 21. soruyla. Birden farklı A, B ve C pozitif gerçel sayıları için A çarpı B çarpı C'nin 1 olması gerektiği bize söylenmiş. Ve daha sonrasında demiş ki logaritma A tabanında B, C, logaritma B tabanında A, C ve logaritma C tabanında A, B'lerin toplamı bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş Şimdi arkadaşlar a çarpı b çarpı c 1 ise eğer <gülüyor> burada B çarpı c 1 bölü a'ya burada a çarpı c 1 bölü b'ye ve son olarak a kere b de 1 bölü c'ye eşittir yani bakın b kere c a üzeri eksi 1 a kere c b üzeri eksi 1 ve a kere b de c üzeri eksi 1'in ta kendisidir O halde ben yani buradaki BC gördüğüm yere A üzeri eksi 1, buradaki AC gördüğüm yere B üzeri eksi 1 ve AB gördüğüm yere de C üzeri eksi 1 yazarsam eğer logaritma A tabanında A üzeri eksi 1 artı logaritma B tabanında B üzeri eksi 1 ve artı logaritma C tabanında C üzeri eksi 1'i elde ederiz ki eksi 1'leri başa gönderirseniz eksi logaritma A tabanında A Eksi logaritma B tabanında B ve eksi logaritma C tabanında c elde ediyoruz ki bu da eksi 1, eksi 1 ve eksi 1'in ta kendisidir. Yani cevabımız eksi 3 olacaktı arkadaşlar. Yani cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim. 22. soruyla yine metin yayınları AYT soru kitabından alınan bir soru. Bir hesap makinesinin ekranına 0 ve 4P Kapalı aralığından seçilen bir x koşulunu sağlayan bir gerçel sayı yazıldıktan sonra Logaritma ya da sinüs tuşundan hangisine basılırsa basılsın ekranda aynı sonuç gelmekte Buna göre ekrana yazılan sayının alacağı kaç farklı değer vardır diye soruluyor Şimdi bu logaritma ve trigonometrik fonksiyonların grafiği ile alakalı bir soru Oturup da biz burada acaba hangi x'miş diye ararsak o işimiz, işimiz yaş arkadaşlar Peki grafikle alakalı nasıl bir soru? Hemen size şu şekilde gösterelim. Burası x eksenimiz. Şurası da sevgili arkadaşlarım y eksenimiz olsun. Kırmızıyla gösterdiğimiz sinüsün grafiği olsun. Ki sinüs biliyorsunuz ki grafiği şu şekilde bir fonksiyon arkadaşlar. Hatta bunu biraz daha küçük çizelim ki şu şekilde. Bakın şurası 4 pi'dir. Çünkü sinüsün periyodu biliyorsunuz 2 pi. Dolayısıyla şurası 2P, 2P'yi de bir tekrar eder ve yani şurası 0, şurası 1 arkadaşlar. Yine keza burası da 1, şurası eksi 1 ve yine burası da sevgili arkadaşlarım eksi 1. Pekala şimdi gelin logaritma fonksiyonunun grafiğini çizelim. 10 tabanında bir logaritmadan bahsediyoruz. Ve 10 tabanında şu şekilde x'in logaritması hesaplanacak. Log x'in grafiğini çizmemiz gerekiyor. Şimdi burada eğer ki, eğer ki ee, bizim x değerimiz 1 olursa bu logaritmanın değeri 0 olacaktır. Yani arkadaşlar bakın şurası neydi? Pi bölü 2. p bölü 2 dediğimiz 3,14'ü 2'ye böldüğünüz takdirde sevgili arkadaşlarım 1,5'tan biraz büyük bir sayı olacağı için. Bakın 1 nerelerdeymiş? 1 şurada bir yerde. Ve sevgili arkadaşlar ne demiştik? 1 işin 0'dan geçiyor. Bizim logaritma fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde 1'den geçecek. Ve devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeceğiz? Şimdi onu da şu şekilde anlarız. Mesela logaritma x'i 1 yapan değer kaçtır? Taban 10 olduğu için 10 üzeri 1'den x 10'dur. Dolayısıyla 10 nerede? 4 pi dediğimiz sayı 4 kere 3,14 olduğu için 12 küsurat bir sayıdır. Demek ki 10 sayısı da şuralarda bir yerde olacak. Ve 10 için 1'den geçecek arkadaşlarım. Bizim logaritma fonksiyonumuz. Yani bu logaritma fonksiyonu buradan bu şekilde başlıyor. Ve şuradan geçmek üzere devam ediyor arkadaşlar. Tamam. E şimdi bakalım kaç noktada kesiştiler? 1'e. 2, 3 noktada kesiştiklerine göre bu eşitlik, bu eşitliği sağlayan yani logaritma x'in sinüs x'e eşit olduğu toplamda 3 tane reel sayı vardır. Cevabımız da c seçeneğindeki 3'tür diyebiliriz. Evet gençler sağ üst tarafta 23. sorudayız. Metin yayınları ayete soru kitabından aldığımız bir soru yine. Ne demiş bize soruda? Şu işaret sayı doğrusunda a ve b doğal sayıları arasına girebilecek. Bütün logaritma m tabanında ne ifadelerinin adetini belirtir. Mesela 0 ile 1 arasında logaritma 4 tabanında n'ler neler vardır? Logaritma 4 tabanında sevgili arkadaşlarım 0 ile 1 arasında diyor ya. Şimdi logaritma 4 tabanında 1 olursa 0 olur. Dolayısıyla logaritma 4 tabanında 2 ve logaritma 4 tabanında 3 var. Logaritma 4 tabanında 4 zaten 1'dir. Logaritma 4 tabanında 1 de zaten 0'dır. Bakın 0 ile 1 arasında hop 2 tane sevgili arkadaşlarım kalmış oluyor. Bu yüzden de 2 olmuş oluyor. Çünkü sayı doğrusu demiş. Bakın burada göstermiş. Logaritma 4 tabanında kimi logaritma 4 tabanında 3, logaritma 4 tabanında 1 yani 0 ve logaritma 4 tabanında 4 yani 1 arasında kalmıştır diyor. Buna göre bu toplamın sonucu sorulmuş. <gülüyor> Öncelikle 1 ile 3 arasında kalsın istiyor ya. Logaritma 5 tabanında logaritma 5 tabanında 5 olursa 1 olur. Logaritma 5 tabanında 125 olursa bu da 3 olur. 1 ile 3 arasında neler kalmış oluyor? İlk olarak logaritma 5 tabanında 6. Son olarak logaritma 5 tabanında 124 kalmış oluyor. 6'dan 124'e kadar kaç tane sayı var? Bizden bu isteniyor. Bunun için de 124'ten 6'yı çıkarıp 1 ekleriz. Bu da bize 119'u verir. Şimdi geçtik şuraya. <gülüyor> 2 ile 5 arasında diyor. Logaritma 2 tabanında 4, 2'dir. Ve logaritma 2 tabanında 32 de 5'tir. Bunların arasında kalmasını istiyorsa... Logaritma 2 tabanında 5'ten başlarız. Nokta nokta nokta. En son logaritma 2 31'e bakarız. Bu da 5'ten küçüktür. 5'ten 31'e kadar kaç tane sayı varsa o kadardır cevap. 31'den 5'i çıkarıp 1 ekliyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım 27 tane olduğunu görüyoruz. Yani şundan 119 tane bundan 27 taneymiş. İkisini toplarsanız 146'yı bulursunuz. Bu da bize cevabı verir. Devam. 24. soru. Metin yayınları ayette soru kitabından yine. Bir hesap makinesinin ekranına... Bir sayı yazıldıktan sonra log tuşuna basılınca bu sayının 10 tabanına göre logaritmasının değeri kesir kısmının yüzde birler basamağına kadar görüntülenmektedir. Bu makineyle aşağıdaki tuşlamalar yapılmış. Mesela 300, logaritma 360, logaritma 360, yaklaşık olarak diyelim 2,56. <gülüyor> logaritma 500, bu da yaklaşık olarak 2,70 müş arkadaşlar. Logaritma 48 merak ediliyor. Acaba bu nedir diye? Şimdi birazcık düşünelim. Logaritma 360'ı, logaritma 360'ı ben logaritma 10 artı logaritma 36 biçiminde yazabilirim ki bu 3 2,56'ymiş. 2,56. Bakın arkadaşlar logon 1'dir. Bunu karşıya atarsanız logaritma 36'nın aslında 1,56 olması gerektiğini görebiliriz. Bu da logaritma 6'nın karesidir biliyorsunuz. Yani 2 çarpı log 6'dır. 2 çarpı log 6 1,56 ise tek başına logaritma 6 2'ye bölerseniz her iki tarafı 0,78 gelecektir. Log 6'yı bulduk. Peki, <gülüyor> logaritma 500'e bakalım şimdi. Logaritma 500'de logaritma 1000 eksi logaritma 2 biçiminde yazabilirim ben bunu. Ki logaritma 500'dür kendileri. 2,70'miş bu da. e Şimdi gençler, <gülüyor> bunu karşıya bunu da bu tarafa gönderirseniz logaritma 1000 Eksi 2,70 eşittir logaritma 2 olur. Logaritma 2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bulacağız. Logaritma 1000 demek 10'un küpü olduğu için 3'tür. 3'den 2,70'i çıkarırsanız 0,30 kalır. İşte arkadaşlar logaritma 2'nin değeri de bu. Şimdi bizden istenen logaritma 48'di. Ben bu logaritma 48'i log 2 artı log 2 artı log 2 artı log 6 biçiminde yazabilirim oluşturabilirim logaritma 48'i verir bize çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar 8 kere 6 da 48'i verir bakın şurası 0.30'du o zaman 3 tanesi bize 0.90'ı verir logaritma 6'da 0.78'di bunları toplarsanız 1.68'i bulursunuz bu da logaritma 48'dir arkadaşlar bu da bize şıklarda bakın B seçeneğinde zaten halihazırda verilmiş. Deriz. Böylelikle bu sayfayı da bitirmiş oluruz. 24. soruyu bitirdik. Devam ediyoruz 25. sorumuzla sevgili arkadaşlar. 25. soruda 3 4 5 Yayınları AYT soru bankasından geliyor. ln2'yi vermiş. Beta 1. Logaritma 4 tabanında 3'ü vermiş. Beta 2 olmak üzere bir f(x) fonksiyonumuz var. Bu ve f8'in beta 1 ve beta 2 türünden eşit isteniyor. Öncelikle f8'i bulalım. f8 şurada ve şurada yerine yazılacaksa logaritma 5 tabanında 18 bölü logaritma 5 tabanında 8, 8x 8 değil 8e biçiminde yazılabilir. Hatta ikisi de 5 tabanında olduğu için şu an ben bunu logaritma 8e tabanında 18 biçiminde de tabi ki yazabilirim pekala şimdi 18'i elde etmek istiyoruz bir de 8 e'yi elde etmek istiyoruz her birini e tabanında elde etmeye gayret gösterelim bakalım neler olacak şimdi arkadaşlar elen 2 dediğimiz şey aslına bakarsanız logaritma e tabanında 2'dir logaritma 4 tabanında 3 de bakın şurası aslına bakarsanız logaritma 2'nin karesi tabanında 3'tür yani ben bunu 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 biçimde yazabilirim bu neymiş beta 2 2'yi karşıya çarpım olarak atarsanız logaritma 2 tabanında 3'ün 2 tane beta 2 olması gerektiğini görebiliriz. Logaritma 2 tabanında 3 bakın şurası 2 tane beta 2 burası da zaten beta 1'in ta kendisiydi. Eğer ki ben bunları çarparsam bakalım ne gelecek. Bakın buradaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürür ve logaritma e tabanında 3 gelir. Bu da bize 2 çarpı beta 1 çarpı beta 2'yi verir çarptığımız için. Yani bu da aslına bakarsanız ln 3tür ln 3 2 çarpı beta 1 çarpı beta 2'ymiş. Şimdi gelin şuraya şöyle bir bakalım. Biz neleri biliyoruz? 1. ln 3'ün 2 çarpı beta 1 çarpı beta 2 olduğunu biliyoruz. ln 2'nin beta 1 olması gerektiğini biliyoruz. Bizden istenen de logaritma 8e tabanında 18 derleyip toparlamakta fayda var her zaman. Siz de bu şekilde yapın sorularınızı çözerken. Şimdi 18'i nasıl elde edelim? 2 ve 3'lerden. E basit. Şöyle ln 2 artı ln 3 artı ln 3 derseniz bu ln 18'e eşit olur 8e'yi nasıl elde ederim elen 2 artı ln 2 artı ln 2 olursa eln 8 olur Bir de buna ln e çakarsanız eln 8e olur işlerini çarptığımız için bu da bize eln 8e'yi vermiş oldu. Şimdi arkadaşlar logaritma 8e tabanında 18'i ben ln 18, Bölü elen 8e biçiminde yazabilirim. Ve bunları böldüğümüz takdirde demek ki aranılığını bulacakmışız. Şimdi şurası neydi? Elen 2 beta 1 di. Elen 3 neydi arkadaşlar? 2 beta 1 beta 2. E burası da 2 beta 1 beta 2 olduğundan toplamda 4 tane beta 1 beta 2 artı bir tane de beta 1'imiz varmış. Üst tarafta bölü diyorum alt kısma geçtim. Beta 1 beta 1 beta 1 bir tane de elene yani 1 var. O halde 3 tane beta 1 artı 1 diyebiliriz. Böylelikle cevap karşımıza çıkmış olması gerekiyor. Bakalım o da nerede verilmiş? 4 beta 1, beta 2, beta 1, 1 artı 3 beta 1. Bakın E seçeneğinde sevgili arkadaşlarım mevcut bizim cevabımız. Devam ediyorum. 26. sorumdan yine 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. Yukarıda uzunluğu verilmiş bir kalem bir kutunun içine iki farklı biçimde aşağıdaki şekillerdeki gibi durabilmekte. Buna göre şekillerdeki uzunluk değerleri dikkate alındığında ikisinin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi kalemimizin boyunun uzunluğu logaritma 4 tabanında x ve bu kalem yani şu uzunluk logaritma 2 tabanında 3'ten daha küçükmüş. Hemen yazalım. Logaritma 4 tabanında x küçüktür. logaritma 2 tabanında 3 dedik. Ki ben burada şu 4'ü gençler Buradan kaldırıp 2'nin karesi biçimde yazıp 2'yi buraya o karesini de başa 1 bölü 2 biçimde atabilirim. Bu 1 bölü 2'yi de x'in kafasına atarsanız x üzeri 1 bölü 2 gelir. x üzeri 1 bölü 2 de kök x'tir Demek ki kök x'in 3'ten daha küçük olması gerektiğini ben söyleyebilirim. Bu bir. İkinci olarak da kalemin boyu olan logaritma 4 tabanında x aslında şuradaki uzunluktan daha büyükmüş. Ki bu da sevgili arkadaşlarım logaritma hemen şöyle göstereyim size ben şurada logaritma 4'ün karesi tabanında 3'ün karesi deriz 2'ler birbirini götürür. logaritma 4 taban da 3'ten daha büyükmüş. E şimdi ben burada x'in 3'ten daha büyük olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu 1. İkinci olarak da kök x de 3'ten küçüktü O halde iki tarafın karesini alırsanız x 9'dan daha küçük olacaktır. 3'ten büyük ve 9'dan küçük neler var? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var ve 8 var. Yani toplam 5 tane. E kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu. Cevabımız A seçeneği olur sevgili arkadaşlar. 26. sorumuzda çözdüğümüze göre devam edelim 27. soruyla. X çarpı Y çarpı Z 1000 olarak verilmiş bize. X küp kaçtır diye soruluyor. Şimdi logaritma X'i orantı gibi düşünelim. Ben buna 2k derim. Logaritma Y'ye 3k derim ve logaritma Z'ye de Gençler. 4K derim. Daha sonrasında daha sonrasında X dediğimiz şey sevgili arkadaşlar hadi bir de şöyle diyelim. X çarpı Y çarpı Z demiş ya. Toplayın ben bunları. Böylelikle logaritma X çarpı Y çarpı Z gelecektir. Bu da sevgili arkadaşlar toplarsanız 9K olacaktır. Şimdi X çarpı Y çarpı Z kaçtı? 1000'di. Peki burası kaç tabanında? 10. E şurası da 1000 ise 10'un küpü olduğu için bakın burası 3'tür 3 eşittir 9k olarak verilmiş o zaman k kaçtır tabi ki de 3 bölü 9'dan 1 bölü 3'tür şimdi k'yı bulduk ben logaritma x'e ne demiştim 2k e k neydi 2 bölü 3'tü o halde 2k'da 2 bölü 3'tür 1 bölü 3'tü 2 ile çarptım 2 bölü 3 e, bunun tabanı 10'du o halde 10 üzeri 2 bölü 3 eşittir x'i verir x eşittir 10 üzeri 2 bölü 3'müş Bizden ne istenmişti x'in küpü o halde ben her iki tarafın şu şekilde küpünü alırsam x küp eşittir bakın şu 3 ile şu 3 birbirini götürür onun karesi olur yani cevap 100 olur arkadaşlar cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet sağ üst taraftayız ve 28. sorumuzdayız. Evet 28. soru 3 4 5 yayınları AYT soru bankasından bir tanım verilmiş sorumuzda okuyalım tanımımızı Bakın arkadaşlar üstel fonksiyonun tanımı yapılmış üstel fonksiyon a birden farklı bir pozitif sayı olmak üzere şurası a taban oluyor tabanın üzerinde bir değişken ve başında da bir herhangi bir kat sayı varsa bu negatif olabilir pozitif olabilir İşte bu tarz fonksiyonlara üstel fonksiyon denir diyoruz f ve g birer üstel fonksiyon olmak üzere 3 tane ifade verilmiş hangileri her zaman doğrudur şimdi en tehlikeli, en korkmanız gereken soru tiplerinden bir tanesi. Bu yüzden koydum buraya bunu. Neden? Çünkü her zaman doğrudur diyor. E siz ee, mesela bu ifadelerden herhangi bir tanesini sağlamayan belki tek bir ifade vardır ki tek bir ifade bile varsa her zaman doğru olmaz. Onu düşünemediğiniz takdirde doğru dersiniz yanlış çıkar gibi gibi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken inanılmaz derecede dikkatli olmak ve Neredeyse her videodaki bütün öncülü sorularda size söylüyorum. Eğer her zaman daima kesinlikle gibi ifadeler varsa, kesinlik içeren ifadeler varsa siz bunların doğruluğunu ispat etmeye çalışmayın. Aksine örnekler vermeye çalışarak elemeye çalışın arkadaşlar ifadeleri. Şimdi hep düşünceniz, düşünce tarzınız bu olsun. Mesela demiş ki fx çarpı gx üstel fonksiyondur demiş. E şimdi düşünelim örnek olarak. Mesela bir tanesi sevgili arkadaşlar 2 üzeri x olsun 2 üzeri x. Öteki de sevgili arkadaşlar 2 üzeri eksi x olsun. Yani bir tanesi 2 üzeri x yani öteki 1 bölü 2 üzeri x olsun. Ben bunları çarparsam 1 üzeri x gelir. Üstel fonksiyonunun tanımına bakarsanız taban birden farklı olması gerekiyordu. Ama burada ben bunları çarptığım takdirde 1 üzeri x gibi bir ifadeyle karşılaşıyorum ve bu üstel fonksiyon olmuyor. Demek ki iki üstel fonksiyonun çarpımı daima üstel fonksiyon olmayabiliyormuş. İkinci öncülümüze bakalım. Bir üstel fonksiyonun çarpımsal tersini alırsanız kesinlikle üstel fonksiyondur demiş. Şimdi taban zaten birden farklı olduğu için ben bunun tersini alırsam. Yani a üzeri x yerine a üzeri eksi x yazmış oluyorum. Yani a üzeri x yerine 1 bölü a üzeri x'e bakmış oluyorum. Ki a birden farklıysa 1 bölü a da birden farklıdır. Dolayısıyla daima üstel fonksiyondur. Aksine bir örnek veremeyiz. f eksi x 1 bölü f x'e eşittir denilmiş bize. Şimdi bir de bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Örnek olarak 5 çarpı 2 üzeri fx'imiz bol olsun Tamam şimdi 1 bölü fX nedir arkadaşlar 1 bölü fX e Tabii ki 1 bölü 5 çarpı 2 üzeri x'tir Şimdi acaba f x'i burada yerine yazdığımız takdirde bu geliyor mu şu geliyor mu Buna bakalım 5 çarpı 2 üzeri eksix'ten ne geliyor 5 bölü 2 üzeri x geliyor Peki bu buna eşit mi Tabii ki değil? örnek vererek bu bunun 25 katı eşit değil dolayısıyla 3. de aksini örnek vererek elediğimize göre cevabı işaretleyebiliriz yalnız 2 evet 29. sorumuz şu kısmı silelim kafa karıştırmasın 3-4-5 yayınlarından geliyor soru arkadaşlar a pozitif ve birden farklı bir reel sayı b de aynı şekilde olmak üzere aşağıda a üzeri x ve G üzeri, b üzeri x fonksiyonlarının üstel fonksiyonlarının grafikleri verilmiş buna göre a kere b kaçtır diye soruluyor Şimdi düşünelim. Öncelikle şu ikisinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Yani eğer ki ben buraya k dersem burası ne oluyormuş? Eksi k oluyormuş. Yani arkadaşlarım burada kırmızı fonksiyon f'di. F'de buydu. a üzeri k demek ki b üzeri eksi k'ya eşitmiş. Yani a üzeri k eşittir. 1 bölü b'nin k'nıncı kuvveti diyebiliriz ki burada a eşittir. 1 bölü de sağlar arkadaşlar. Şimdi A eşittir 1 bölü B ise eğer A kere B ne olur? 1 bölü B ile B'nin çarpımından 1 gelir. Yani cevabımız C seçeneği olur deriz. Böylelikle bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bu sayfa bizim 4. sayfamızdı. Devam ediyoruz. 5. sayfada 30. sorumuzda yine 3-4-5 yayınlarından bir soru sevgili gençler. Ne demiş okuyalım. Selman bir kumpas uzunluk ölçeli ile aynı tür 3 kitabı ve 4 kitabı ayrı ayrı ölçtüğünde aşağıdaki değerleri elde etmiş. Bakın 3 tane kitap logaritma 4 tabanında 27'ymiş Ben bu 27'yi 3'ün küpü diye yazarım. 3'ü başa atarsam 3 çarpı logaritma 4 tabanında 3 gelir. 3 kitap buysa bir kitap şudur arkadaşlar logaritma 4 tabanında 3. Demek ki bir kitabın uzunluğu logaritma 4 tabanında 3'müş diyebiliriz bu cepte. Şimdi 4 kitap var. 4 kitap ne olur o zaman? 4 çarpı logaritma 4 tabanında 3 olur. Ve bu da bakın kumpasın üzerinde ne yazmış? Logaritma 2 tabanında 2 artı 1'dir yazmış. Şimdi gençler şuradaki 4'ü 2'nin karesi biçimde yazalım. 4 çarpı logaritma 2'nin karesi tabanında 3 yazalım. Bu 2'yi başa bölüm olarak atarsanız eşittir diyelim. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olsun. Bu 2'yi de 3'ün kafasına atarsanız burası da logaritma 2 tabanında 9'un ta kendisi olur. Şimdi logaritma 2 tabanında 9 eşittir. Logaritma 2 tabanında x 1'miş. Madem öyle tabanlar eşit olduğuna göre artık şunu söyleyebiliriz. 9 eşittir x artı 1'dir. Peki x kaçtır? Tabii ki 8'in ta kendisi. Devam. 31. soru yine benim kitaptan. SML Öcü AYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar. 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 15 eşittir. a bölü 16 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi sorumuzu şöyle yaklaştıralım ve güzel bakalım. 16 dediğimiz şey biliyorsunuz ki 4'ün karesidir. Bu 4'ün karesini şu kısma çarpım olarak gönderelim ve karşıda sadece a kalsın. Şimdi 4'ün karesi ile 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16'yı çarpacağım. Böylelikle üstler toplanır. yani 4 üzeri 2 eksi logaritma 20 tabanında 16 ile karşılaşırız çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 deriz bu da bize a'yı verir bizden de a isteniyor yani bu isteniyor demek ki bu bir sayıya eşitmiş çünkü şıklar 5 10 15 20 25 arkadaşlarım öncelikle şu kısmı bizim halletmemiz gerekiyor bu kısımda 2 sayısını ben şu şekilde yazabilirim 4 üzeri Logaritma 20 tabanında 400 2'ye eşittir çünkü 400 20'nin iki, e, ikinci kuvvetidir. Eksi diyorum logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 15 pardon 25 diyoruz bu işte bu a'ya eşit. Daha sonrasında bakın 20 tabanı ve 20 tabanı logaritmalarda çıkarılmış dolayısıyla de böleceğim 400 16'ya bölerseniz 25'tir. Bundan kaynaklı 4 üzeri logaritma 20 tabanında 25'te. 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25'i çarparsak a'yı bulabiliriz ki bunların da farkındaysanız üsleri birbirine eşit olduğu için tabanları çarpıp aynı üssün taban olarak yazabilirim. Yani 20 üzeri logaritma 20 tabanında 25 yazabiliriz ki buradan da şunu yapalım. 20 ile 25'i yer değiştirin. 25 üzeri logaritma 20 tabanında 20 gelsin. E sen bunun şu kısmın 1 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Dolayısıyla burası 1 ise eğer ne olur arkadaşlar? 25. Bakın A kaçmış? 25'in ta kendisiymiş. O halde cevap E seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve geçtik 32'ye. Yine benim kitaptan benim yazdığım bir soru. 2 üzeri ln x ln x pardon 2 üzeri ln ln x 2 üzeri ln ln 10'a bölünmüş ve bunun da logaritma E'nin kuvveti alınmış. Bunun eşit işte hangisidir diye soruluyor. Şimdi burada tabanlarımız aynı olduğuna göre üstlü sayılardan hatırlayın. Tabanlar aynı iki ifade bölünüyorsa üstler çıkarılır. O halde iki üzeri dedim. ln x'ten gençler ln ln 10 çıkarılıyor. Ve bu da e, bir de bunun sevgili arkadaşlarım şu şekilde logaritma eninci kuvveti alınıyor. İşte bize bu soruluyor. Bizim öncelikle e, yapmak istediğimiz şey şu olmalı. Bakın tabanı e e Tabana e çıkarılmış. O halde bunların içleri bölünecek. 2 üzeri diyelim. Bakın şöyle yapalım. Ve 2 üzeri Elen içlerini bölüyorum şimdi. Elen X bölü Elen 10 diyorum. Ve bunun da logaritma e'ninci kuvveti alınacak dedik. Daha sonrasında Elen X bölü Elen 10. Bakın şurada yazıyorum. Elen X bölü Elen 10. ikisinde tabanı E olduğu için ben bunu logaritma 10 tabanında X yani logaritma X biçiminde yazabilirim yani arkadaşlar 2 üzeri ln log x üzeri logaritma a dedim şimdi neresin nereye eşit oldu tekrar göstermek istiyorum lnx x bölü ln 10 şuradaki logaritma x'e eşit olmuş oldu bundan kaynaklı da bu ifadeyi bu şekilde ifade ettim şimdi bunun tabanı ne 10 ee, da, pardon özür dilerim bunun tabanı e ve şuraya bakıyorsunuz bunun da 2 e. e ben bunları çarpacaktım yani logarit 2 üzeri ln log x çarpı log e yazmam gerekiyor. Üstler çarpılır biliyorsunuz. E şimdi dikkat edin bakın bunun tabanı e idi. Bunun içi e. Bunun içi ile bunun tabanı birbirini götürürse. Bunun tabanını kullanırım. 10 tabanını kullanırım. İçeride de logaritma x kaldı. Yani 2 üzeri logaritma logaritma x olmuş oldu arkadaşlar bu. Ve daha sonrasında özelliğimizi biliyorsunuz. 2 ile log x'i yer değiştirebilirsiniz. Logaritma x tabanında. Üstüne ne yazacağız? Logaritma 2 yazacağız arkadaşlar. Bu da bize cevabı verecek. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş gençler. Evet bu sayfanın da sol sütununu bitirmiş olduk. Geçtik sağ sütuna. 33. soru yine benim kitaptan bir soru sevgili gençler. Logaritma kitabının da x 4'ün grafiği bize verilmiş. Bakın 12'yi yerine yazdığınız zaman C'den geçiyormuş. Şimdi 12'yi yerine yazın içerisine olur? 8. Logaritma 2 tabanında 8 kaçtır? 3'tür. Yani burası kaçmış arkadaşlar? C 3'müş. Pekala. B'yi yerine yazınca da 2'den geçiyormuş. Yani logaritma 2 tabanında B e, hemen silelim. B-4 eşittir 2'ymiş. 2'nin karesi 4 içeriye eşittir. B-4 4 ise B8'dir arkadaşlar. Bakın burası da 8'in ta kendisiymiş. Mavi bölgenin alanı sorulmuştu değil mi bize? Şimdi o halde şöyle diyelim. Şurayı şöyle bölecek olursak üstteki mavi bölgenin alanı bakın şurası 1 birim şurası da gençler 12 birim 1 kere 12'den buranın alanı 12 gelir şimdi buradayız burası 2 birim şurası da 12-8'den 4 birim 2 kere 4'te 8 gelir 8 de 12'yi toplarsanız toplam alanı bulmuş olursunuz toplam alanınız 20 olacaktı dedik devam edelim 34. sorumuzda aşağıda logaritma 2500 birim yüksekliğinde bir sergi platformu bakın şurası kaçmış Logaritma 2500 birim yükseklikteymiş. E, platforma asılmış tablo görseli ve bazı uzunluklar verilmiş bize. Buna göre tablonun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Tablonun alanı. Şimdi öncelikle ben logaritma 125 ve logaritma 40'ı toplarsam şu tarz uzunlukların e, bulmuş olurum. Şöyle diyelim ve şöyle diyelim. Tamam mı? Şimdi... Şu kısım sevgili arkadaşlar buraya A derseniz buraya B derseniz buraya C uzunluğunda derseniz A artı B artı B artı C eşittir diyelim. Bakın A artı B logaritma 125 ve B artı de logaritma 40. Şimdi logaritma 125 ile logaritma 40'ı toplarsanız işleri çarpılacağı için burası logaritma 5000 gelir. 125 kere 40 5000 yapar. E şimdi A artı A artı 2B artı C kaçmış logaritma 5000. Arkadaşlar ben bu duvarın uzunluğunu yani A artı B artı C'yi ne olarak biliyorum? Logaritma 2500 olarak biliyorum. Şimdi üsttekinden alttakini çıkarırsanız eğer burada sadece B kalır elinizde. Log 5000'den log 2500 çıkarsa eğer 5000'i 2500'e bölersiniz logaritma 2 ile karşılaşırsınız. Yani B dediğimiz uzunluk burada tablonun bir kenarının uzunluğu logaritma 2'ymiş arkadaşlar. E tablonun diğer kenar uzunluğunda logaritma 2 tabanında 100 olduğunu biliyoruz. Alanı sorulmuştu. Logaritma 2 tabanında 100 de logaritma 2 yani logaritma 10 tabanında 2'yi çarparsanız eğer bunun tabanı 2 ve bunun da 2 2 olduğu için bunlar birbirini götürür. 10 tabanında 100 kalır. Logaritma 10 tabanında 100 dediğimiz ifade de 2 birimin ta kendisidir. O halde cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir deriz. Böylelikle 34. sorumuzu da çözmüş olduk. Devam ediyoruz bir diğer sayfada. Yine bu sayfaya da şöyle uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde karınca duası gibi dolmuştur. Devam edelim 35. soruyla bir diğer sayfadayız. Demiş ki aşağıda verilen sayı doğrusunda logaritma 2 ve logaritma 64 sayıları arası 5 eşit parçaya bölünmüş. Bir yerden hatırlıyorsun sen bu soruyu ki önemine çok dikkat et diye bunun önemini anla diye iki defa bu tarz bir soru seçtim. Çünkü ÖSYM soruları genelde bu şekilde verebiliyor. Biz bunların bir kenarın bir şuranın uzunluğunu bulabiliriz. Bunların hepsi birbirine eşit çünkü. Logaritma 64'ten logaritma 2'yi çıkarırsın. Logaritma 32'yi bulursun. 2'ye bölerek bulduk bunu. E, logaritma 32 demek de Logaritma 2 üzeri 5'tir Bu da 5 çarpı logaritma 2'dir E Burası da 5 birimdi zaten 5'e bölerseniz demek ki buranın her biri Logaritma 2 birim arkadaşlar Madem bunların her biri logaritma 2 birim O halde ben Şöyle diyebilirim Buna logaritma 2 eklersen burası log 4 olur Buna logaritma 2 eklersen log 8 olur Burası log 16 olur Ve burası da log 32 olur Hatta 2 birim daha eklediğim zaman Log 64 geldiğinde görüyorsun ve A ve B noktalarına karşılık gelen sayıların toplamı sorulmuş. Yani log 8 ile log 32'yi topla demiş bize. Böylelikle log 8 artı log 32 derseniz içleri çarpılıyordu. 8 kere 32 bize 256'yı verir. Dolayısıyla logaritma 256da bizim cevabımızdır deriz. Doğru cevap E seçeneği olur. 36. soru son 5 sorumuz artık. N arkadaşlar N bir doğal sayı. Bakın çok güzel ve tarz bir soru. N bir doğal sayı. T, A, N ise logaritma A tabanında N değerinin tam kısmı olarak tanımlanıyor. K'lar 1'den 100'e kadar T5K'ların toplamı ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi T5K demek aslına bakarsanız öncelikle şöyle diyelim. Biz K gördüğümüz yeri bir yazarsak, T5, 1 yazarsak t 51 gelir. Sonra T5 2 olur. Artı nokta nokta nokta T5 diyelim. Tamam T55'i yazamadık. Şöyle 5, 5 diyelim. Artı nokta nokta nokta T 524 diyelim. T525 diyelim. Artı nokta nokta nokta Ve son olarak T5100 var. Bunların hepsini topla demiş bize. Şimdi T51 demek logaritma logaritma. Bakın A tabanda N yukarıda. Yani 5 tabanında 1. Ve bu sıfırdır. Bunun tam kısmı da zaten sıfırdır. Şimdi burası da sıfırdan büyüktür ama sıfır küsurat bir sayı olduğu için tam kısmı yine sıfırdır. Ta ki T5 e gelene kadar ki burası da sıfırdır. t 55 ilk defa 1 olur arkadaşlar. Şimdi şurası zaten sıfırmış. Burası gitti. t 55 logaritma 5 tabanında 5 olduğu için 1'dir ve logaritma 5 tabanında 24 de dahil olmak üzere logaritma 5 tabanında 25 dediğimiz sayının tam kısmı ilk defa 2 yapacaktır. Dolayısıyla buraya kadar 1'dir. Ve logaritma 5 tabanında 25'ten logaritma 5 tabanında 100'e kadar bunların tamamı en uç noktaları dahil olmak üzere hepsi de 2 küsur bir sayıdır. Çünkü logaritma 5 tabanında 125 ilk defa bize 3'ü verir. Bundan kaynaklı bunların tamamı 2'dir tam kısımları. Şimdi 5'ten 24'e kadar kaç tane sayı var? 24 eksi 5 artı 1'den 20 tane sayı var. Bu 20 tane sayının tamamı 1. Artı 25'ten 100'e kadar kaç tane var? 76 tane. 76 tane sayının tam kısımları da 2. Bunların da toplamı işte bu işlemi sonucu yapar. Peki neymiş? Şurası 20. Burası da 152 olduğu için toplamları 172 yapar. Bu da bize C seçeneğini gösterir. Cevap C olacaktı. 37 Logaritma 4 tabanında x ve logaritma x tabanında 256 ifadelerinin her ikisini de tam sayı yapan x tam sayılarının toplamı istenmiş bizden. Şimdi bunu tam sayı yapacaksa buradaki x 4'ün kuvvetleri olmalı ki 4 olur. Her ikisini de tam sayı yapan demişti bu arada değil mi? Bir bakalım tam sayı yapacaksa o zaman şöyle diyebiliriz. Mesela 1 olur çünkü 4 tabanında 1 sıfırdır değil mi? Ve x tam sayıların dediğine göre x 1 olur. Başka mesela 2 olur mu? 2 olursa e, burası 1 2 olmak zorundaydı olmaz. 4 olur arkadaşlar ve artık bundan sonraki de artık 4'ün kuvvetleri. Yani 16, e, 64. E, bunun bir kere daha 4 çarparsanız 256 gibi devam eder. Şuraya bakalım. X tabanında 256'nin e, tam sayı olmasını istiyoruz. Ve artık her ikisinde tam sayı yapıyorsa bunların kesişim kümesinde olmak zorunda. Mesela taban 1 olamaz. Ama 4 olursa olur. Çünkü sevgili arkadaşlar 4'ün bir kuvvetidir 256. 16 olursa 16'nın karesi 256'dır olur. 64 olursa tam sayı olmaz. Ama 256 olursa tam sayı olur. Yani 4, 16 ve 256 sağlıyormuş. Bunları da toplam bize şurası 20 yaptığı için 276'nın ta kendisini verecektir. Cevabımız da D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Ve artık son 3 sorumuz sadece sayfamızın sağdaki e, sütunu kaldı. 3 tane soru. Cevap anahtarımız da zaten pdf'in sonunda mevcuttu arkadaşlar. Devam ediyoruz 38. sorumuzda. Bir A ülkesinde bu yıl üretilen ekmeklerin %98'i israf edilmeden tüketilmiş ve bu yıldan T yıl sonraki israf edilmeden tüketilen ekmek oranı da bu formülle modellenmiş. Ama dikkat edin. Bu yıldan T yıl sonraki israf edilmeden tüketilen ekmek oranı. Bu yıldan sonra. Pekala. İsraf edilmeden tüketilen ekmek oranı %95 olduğunda hükümet ekmek israfına karşı bir kampanya başlatacakmış. Buna göre hükümet kaç yıl sonra bu kampanyayı başlatmalı diye sorulmuş. Şimdi öncelikle C'yi, C bir sabit burada ve C'yi biz elde edebilmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl elde ederiz bir bakalım. Şimdi %98 yani E'si %98 olması demek... 98 bölü 100'e eşit olması demek. %98 demek 98 bölü 100 demek biliyorsunuz. Eşittir. C çarpı E üzeri eksi 0.002 çarpı T. Yalnız bu yıl dediğine göre demek ki T bir yıl olacak. Çarpı 1 demem gerekiyor T gördüğüm yer ama biri yazmıyorum. Daha sonrasında ben şu ifadeyi karşı tarafa bölüm olarak atarsam bu artık bana şunu verecektir. C eşittir. 98 bölü 100 çarpı e üzeri 0.002 eşittir c diyebiliriz. Şimdi elimizde bu şekilde bir eşitlik meydana geldi arkadaşlar. C'yi bulduk. Pekala. Şimdi diyor ki %95 olduğunda kaç yıl geçer diye sorulmuş. Bunu da elde edebilmek için bakın şöyle diyelim. %95 olması için 95 bölü 100 gerekiyor bize. Eşittir dedim. C'miz belli zaten. 98 bölü 100 çarpı e üzeri 0.002 çarpı ve formüldekini yazıyorum e üzeri eksi 0.002 çarpı t işte bizim burada amacımız t'yi bulmak daha sonrasında şunları görmemiz gerekiyor şöyle farklı bir renk seçelim şuradaki bölü yüzler bir gitsin arkadaşlar 98 de karşıya şöyle atalım 95 bölü 98 olsun şunu da sevgili arkadaşlar e, yandaki ile beraber çarpalım. Yani e üzeri 0.002 eksi 0.002t diyelim. Daha sonrasında yine yazıyorum bakın 95 98 eşittir. E üzeri 0.002 demek 2 bölü 1000 yani 1 bölü 500 demek. Parantezinde 1 eksi t yazılabilir. Parantez aldım. Arkadaşlarım şimdi gelin burada her iki tarafın e, bu kalemle değil tabi ki şu kalemle her iki tarafın 500. kuvvetini sizde bir alalım hadi. Şu şekilde 500. kuvvetini alıyorum ve buradaki 1 bölü 500'de 500 de 500'ün birbirini götürdüğünü görüyoruz. Geriye kalan şey şu e üzeri 1 eksi t eşittir 95 bölü 98'in gençler 500. kuvveti olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şunu bize ne lazım? Hükümet kaç yıl sonra bu kampanyayı başlatmalı diye sorulmuş ya bize. Şimdi bu yıl bu olmuş zaten. Bu yıldan ne kadar yıl geçmesi gerekiyor arkadaşlar? T yıl demiştik ama bir yılı geçirdiğimiz için bizim T eksi 1'i aramamız gerekiyor. Şimdi her iki tarafın elenini alırsanız elen E üzeri 1 eksi T eşittir. Elen 95 bölü 98 üzeri 500 dedim. Sonrasında şu 1 eksi T'yi başa atarsanız 1-t çarpı ln'e ki LN e 1'dir. Onu yazmıyorum. Demek ki 1-t neymiş? ln 95 98'in 500'üncü kuvvetiymiş. Bize ne lazım demiştim. t-1 gerekiyor arkadaşlarım bize. Çünkü şurada ne demiştik? Bu yıldan t yıl sonraki. E biz t'yi bulduk. Ama ne dememiz gerekiyor? Bu yılı geçirdiğimiz için t-1'i bulacağız. E Madem öyle şunu eksiyle çarparsanız t-1 olmaz mı? Aranılan şey. Eksi elen 95 bölü 98 üzeri 500. Şimdi cevap bu amaçlıklarda böyle bir şey yok. Ne yapmamız lazım? Şunu yapabiliriz. Şuradaki eksiyi alıp şunun önüne atabiliriz. Bu eksiyi de içeri dağıtırsanız 98 bölü 95'in 500. kuvveti olur. Tabii ki bunun eleni arkadaşlar. Elen 98 bölü 95 üzeri 500 cevabı da A seçeneğinde halihazırda mevcuttur. Ve sevgili arkadaşlar 39. sorumuzdayız. Şu kısmı siliyorum. Artık sesin çatallanmaya başladı. Tam zamanı da bırakacak gibiyiz. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu. fx eşittir lnx eksi 1 bölü lnx şeklindedir. Ve e doğal logaritma tabanı olmak üzere fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı sormuş. Şimdi fx ne demek? fx x gördüğümüz yere ex yazmak demek. Yani lnx. Eksi bir bölü ln e x yazmak demek gençler. Daha sonrasında lnx e x ile lnx'i e x'i çarparsanız ln e x'in karesini elde edersiniz. Bir çıkarırsınız ve tekrardan ln e x'e bölersiniz bunu. Bununla bunu çarptım. Bunu çıkardım ve tekrar ln e x'e böldüm. Şimdi ne yapılabilir? Lnx e x dediğimiz ifade ln e ile ln -E x'in toplamıdır. Çünkü içleri çarpıldıysa dışarıda toplanmıştır bunlar. Bunun karesinden 1 çıkarıyoruz. Bölü diyoruz. ln e artı ln x diyoruz. Bu da kaç olacakmış arkadaşlar? 3. Çok güzel. Şimdi şu, bunun karesini bir alalım. ln e dediğimiz şey zaten 1'dir. 1'in karesi 1 artı 2 ln x. Artı ln x'in karesi. Eksi 1. Bunu da 3'ün yanına atarsanız eşittir. 3 tane ln e yani 3 ln e'den 3 artı 3 tane de ln x'imiz var. Ve sonrasında artık şunu yapalım. Eksi 1 ile artı 1, 1, 1 bir birbirini götürsün. lnx'in karesi bakın 3 lnx'i bunun yanına atarsam eksi lnx gelir. Ve 3'ü de bu tarafa gönderirseniz eksi 3 olur eşittir 0 dediniz. Bu ikinci dereceden bir denklem gibidir artık. Ama bize x değerlerinin çarpımı sorulmuş dikkat edin. Ben burada e, lnx'lerin toplamlarını bulmak istiyorum. Yani lnx 1 artı lnx 2. Şimdi burada kökümüz lnx olduğu için. Toplarsanız ne gelir arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 1 bölü 1 yani 1 gelir. Bu da bize elen x1 çarpı x2'yi verecektir 1. E buranın tabanı neydi e ydi. e üzeri 1 neye eşittir x1 çarpı x2'ye eşittir yani e'ye. ve x1 çarpı x2 neydi x değerlerinin çarpımıydı arkadaşlar. Bundan kaynaklı cevabımız e'dir yani cevap a seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. ve artık Son sorumuzu çözebiliriz. Ne demiş son soruda? Logaritma 3 tabanında x'imiz var. 2 eksi logaritma fx'i e eşitmiş. F içerisinde f9 demek biliyorsunuz bu. F içerisinde f9 daha gençler. Bu ifadenin değeri soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar önce f9'u bir bulabilmemiz gerekiyor bizim. Hadi bulmaya gayret gösterelim. x gördüğümüzde 9 yazalım direkt. Logaritma 3 tabanında 9 nedir? 2'dir. 2 eşittir. 2 eksi logaritma f9. X gördüğümüz yere 9 yazmıştık. Bunun tabanı da 10 bu arada unutmayın. Şimdi her iki taraftaki ikileri gördünüz. Bu ikiler gider arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsanız da logaritma f9'un aslında 0 olması gerektiğini görürüz. Şimdi logaritma f9 0 ise e bunun tabanı 10'du. 10 üzeri 0 eşittir. F9'u verecek. Yani F9 kaçmış arkadaşlar? 10 üzeri 0'dan 1'miş. Yani şurası 1. Aslında bizden ne isteniyor? F1 isteniyor. F1 kaçtır diye sorulmuş. E güzel. Şimdi x2 üzeri 1 yazalım o zaman. Hadi yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 1 eşittir. 2 eksi logaritma F1. Logaritma 3 tabanında 1 kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır çünkü 2 1 2'yi bu tarafa attığımız Eksi 2 eşittir. Eksi logaritma F1 dediniz. Daha sonrasında ise eksiler birbirini götürsün. Buranın tabanı kaç? 10. 10 üzeri 2 eşittir. F1 olacaktır. F1 kaçmış? Onun karesi. Yani 100'ün ta kendisiymiş. Bizden de F1 soruluyor demiştik. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Evet böylelikle sevgili arkadaşlar 6 sayfadan oluşan bu pdf'i 40 tane soruyu bitirdik. Biz logaritmayı artık 40 defa söyledik ve bir şeyi biliyorsunuz 40 defa söylerseniz oluyor arkadaşlar. Bu bizim kültürümüzde de var. Bu bir atasözü olabilir mi onu da bilmiyorum ama herkesin bildiği, hayatında mutlaka bir sefer duyduğu bir şeyi 40 defa söylersen olur, olur lafı matematik için neden geçerli olmasın? Tabii ki geçerli. 40 defa bir şeyi tekrar edersen, bir şeyi 40 defa adam akıllı bir şekilde tekrar edersen mutlaka olmak zorundadır. Bundan kaynakla güzel kardeşlerim, sizler için 40 tane birbirinden güzel logaritma sorusu çözmeye gayret gösterdim dilim döndüğünce. Ve artık ne diyoruz? Sonraki 40 soru serilerinde görüşürüz. Bilgi Sarmal AYT Matematik branş denemelerinde görüşürüz. 5 soru 5 çözüm serilerinde görüşürüz arkadaşlarım ve bundan sonraki yapacağımız projelerde de yine karşınızda olacağım umarım. Takip etmeyi, abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.